Ve önemli olan şu anda neler yaptığımız, şu anda vazgeçmememiz. Ben mesela e, yarışta, skorboarda baktığımda keşke dememek için, keşke daha çok çalışsaydım, keşke antrenmanda şu seti daha iyi yapsaydım dememek için şu anda antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Müzik Elbette benim de her insan gibi zamanda yaşadığım zorluklar, hala yaşadığım zorluklar tabii ki de var. Önemli olan kriz durumlarını fırsata çevirebilmek ve dezavantajının içindeki avantajı bulmak.